Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey. neyle ala bunlar adamlar yoklar Allah Allah korktuz mu lan Ah, ded. Bu kadar mı ya? İşte. İzlediğiniz için teşekkür Bu arada e, arkadaşlar e, kanala abone olmanızı izleyenler var. Kanala abone olup, like Bana, e, destek olabilirsiniz. E, lütfen kanalıma abone olun. Oh, İzlemeden Evet, abone olup izlemeyenler çok var Sayımız baya fazla Kanala abone olursanız çok sevinirim Ön destekli olursanız Evet, başlarız. <Sessizlik> kaç kaç almışız? çok var. Orada kuray ekle. Özden iyi git. Sakin, sakin beklerimiz burada. Bomba arıyor, spotted. <gülüyor> ah, gel, gel, gel, gel. Come on, come on, jump, jump. He's on den devamını görmek istiyorsanız e, like atın arkadaşlar Going to grenade grenade host bullet Ne the clear no support now vision Spot at the bomb Şamli is funny. Ne olmada? Ne ne Oh god. Sadece. here? bu de değişilmez. too not well, not just not not not not not not not not not not not not not not not not not not not to ascension like i'm waiting here for slet guy said görüştacor indecision hemen tek kaldım lan burada ya spotted Covering the bomb. a nice short son. Need help? Please <laughs> approach tamam come on come on başka Alex. Ne oluyor, şöyle Burası biraz entender Helen şöyle daha dövüldü. Allah katında dövüldü. Ya da şunu ben yöneteceğim. But it this counter terrorist witness something That wrong Our <laughs> <laughs> 3 point. Down next one left. canımın fena atar adam. Let's have a meat. Yes. Şöyle bak bir neyse Bu şu pencereden çıkıyorlar ha Var mı adamı? <gülüyor> Ağabey gitsin Alex, gitsin Son oluyor değil mi Go go go Biz devam edemez Gendik yani ya. Resmen yendik Hadi bakalım. tamam Ustu abi ustu arka şok altı Denedik denedik denedik denedik Ah, Educational Apernete go to the world Then you two den ho Bunu aldık, aldık. Let's devam edelim. Bir dakika Şurada duralım. Bakalım. Canım ya. I Neyse biz devam edelim. Hadi bakalım. left. da tamam Maç çözüyor. Devam mı bir tane şu well an bir abone olmayı e, like atmayı unutmayın bana e, destek olun e, kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet